Kolay gelsin bizi. Nasıl gidiyor hayat? Ya gördüğünüz gibi işte <gülüyor> sabah körlük geliyoruz. Yapıyoruz şimdi. Gidiyoruz. Aynen böyle devam. Yövmeye şey, gidiyorsunuz buraya, evet. değil mi? Giden, giden, giden. E, nasıl geçim? Geçim hiç sorma ne? Zor. Zor. Geçinmek tabi. Hmm. Her şey ateş parası oldu. Hiçbir şey yanına varılmıyor. Yaşamda olsun, çocuklar var, çocukların ihtiyaçları, onlar buna mecbur çalışıyoruz, çalışmadığınız zaman artık. Okula gidiyor mu çocuklar? Gidiyorlar, 2 tane çocuklar var. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. E, düzelir mi bu işler? İnşallah, Hı? umudumuzu öyle ama bilmiyoruz artık nasıl olur. <gülüyor> Bu ülkeyi yönetenler döviz şöyle olunca böyle olunca her şey düzelecek falan diyorlar. <gülüyor> onlar sizin hayatınızı etkiliyor mu? mesela bir çıktığı bir indiği falan? Et, etkilemem abi. Etkiliyor, tabii etkiliyor. Şimdi hayat mesela düşürdüler dövizi. Ucuz, ucuzladı mı sizin hayat? Abi. Aynı. Aynı. Aynı. Hızlanmıyor da, düşmüyor da. Hani düşü, düşünce düşecek diye o da her şeyde. Hani Aynı da bak. Üretmediğimizin olabilir mi? Mesela burada ne güzel çalışıyorsunuz bak şöyle bakıyorum ben. Nereden baksam 30-40 kişi var değil mi? Evet. Ee, toprağa yatırım yapıyorsunuz. Ama mesela bu kültür yavaş yavaş yok, yok oluyor. oluyor değil mi? Ee, i̇nsanlar mesela buradan hemen şehre göçüyorlar. Doğru mu? Evet. Bir asker ücretle bir yerde bir iş bulayım, kapa atayım diye düşünüyorlar ama Aslında e, Topraktan koptuğu zaman kehem kendi hayatına hem ülkenin hayatına e, ya iyilik yapmadığının farkında olmuyorlar. Çiftçilere de ne yapmışsın abi? Her şey Ateş bağırsın, mazotu olmuş bilmem kaç lira, bir şey olmuş bilmem kaç lira Yüzdeşi de sayınlar öyle Hı -hı. Çiftçiler de haklı böyle yapıp bir şey yapmıyor. Mecbur gidiyor. Onlar da tavuğun iletini durdurursa ne olacak? Kıtlık başlayacak. Hımm. E, öyle deniyor. Bu gidişli gıtlık gelecek deniyor. E, zor zor ayakta durmaya çalışıyoruz. Yine bizim buralar iyi. Yani şehirler daha kötü. Hı. Bizim buralar yine iyi kötü bir idare ediyoruz yani yanlış yaratık. Peki memleket nasıl olacak? Mem, memleket nasıl düzelecek memleket? Bak bu orda... Ömer! Değil <gülüyor> mi? Ömer'in geleceğini nasıl kurtaracağız şimdi biz? Hı? Hı? Bir çok bir basit bir güzeldi. Bir Şimdi biz Türkiye'de yaşıyoruz ama Türk parası kullanıyoruz. Amerika Amerikan evet. dolarını kullanıyoruz. Madem biz komple Amerikan dolarına geçelim ki her şey bir dengede dursun. <gülüyor> öyle değil mi basit? <gülüyor> düzeltme yolu bu. Evet. <gülüyor> evet. Yani fiilen zaten öyle oldu gibi evet, şu anda. Oldu zaten. Ama şu anda Türk lirasını kaldıracaksın komple. Heh. Ya, Amerikan mı? dolarıyla Hı? devam edeceğiz. Ah, ama sen dediğin o altı, tüt biraz üçün bir bir dolar, dolar oldu yani. yani oldu. Ama bu çalışanlar için değil biliyorsun. Parası yani, olanlar için de oldu. Çalışanları da öyle yapacağız. Çalışanları, da öyle yapacağız, çalışanları da öyle yapacağız diyorsun tamam. değil mi? Tamam. da öyle yapacağız ki her şey de <gülüyor> düzene girecek. Evet. Ben Türk Lirası üzerinden al alıyorum alacağımı. Ama satacağım Türk Lirası ha? üzerinden satıyorum. Ama aldığım dolar üzerinden geliyor. Ben bundan ne öğrendim? Komşu bana bakken. Kim konuşacak seyfane? Bu iş. Mahden düzene gircek. Evet. Ben olacağım. Ee, mesela tar tarımdaki durumdan dolayı e kapıda e açlık krizi var, neredeyse gıda krizi var deniyor. E çiftçi çiftçi üretmez oldu falan deniyor. O var mı ya. durum öyle bir şey? Gübre yok Gübre yok. Gübre, yok. gübre çok mu oldu değil mi? Ya 150 yüceli... geçen sene mesela 100 liramız gübre çıkmış 350 400 gibi. Nasıl gübre evet. acil anlatacağım? Hmm. bu şeyi bu kadar dolap hiç denmedim önce şeytan tavuk gübresi evet, tavuk müsallım evet o zaman için getirdiğimde on kaçtan aldık biz 26'dan mı aldıydık 25'ten 26'dan evet 25'ten hmm. 25'ten aldım ben ise aradan al, bir ayya geçti geçti oldu benim almış olduğum söyle, gübre söyle, şimdi 50 lira oldu adam oradan getirmiyor 50 liraya getirmiyor bak çünkü diyor benim nakliyemi kurtarmıyor diyor. Ben 50 liraya diyor kaç bir torba gübresi atacağım da diyor. Ben bunu getireceğim diyor. Hı -hı. Hep zararlı. Hep zararlı. Ama onun çıkmış zaten oluşturuyorum. Onun çıkmış zaten oluşturuyorum. Tamam. Her güzel bir tavuk gübresi böyle. Ama normal kullanmış olduğumuz bir üre. Evet. Bugün tonu altı bin lirayı geçti. Hı hı. Benim üretmiş olduğum zaten kekik üç ton tutuyor. E Ben bunu kullandım. Diyelim ki kullandım. Diyelim ki kullandım. 18'den 19'dan sattım. Hı hı. Benim bundaki karım ne oldu? Bunun işçiliği var. Benim yövmüyem be, var. Hı hı. Kullanmış olduğum şey işçi öylesine. Hı hı. hı, hı. E ben bundan ne öğreneceğim ki? Ne üreteyim? Ocak takımları? Ben burada o. mecburiyetten duruyorum. Ben bu. Onu şimdi üretmiyoruz diyoruz. Çocuğum çocuğum okuduğu için ben ondan duruyorum. Hı hı. Bu saat Bu saatten sonra ben denize <gülüyor> gitsem, iş, işe girsem beni kim alır ki? Allah evet. Ya biz bu hayatta duracaksak bize de bir destek olması lazım. Hı hı. Böyle olmadıktan sonra, destek gelmedikten sonra veyahut devletimiz bizi görmedikten sonra biz devleti nasıl görelim? Hayır. Ben vergimi nasıl ödeyim? Sigortamı nasıl ödeyim? Bu hayat böyle. Peki, e, acık mesela çare erken seçim falan diyor e, muhalefettekiler. Ee, ne diyorsunuz? O, o çare olabilir mi? Bu gidişat e, biraz düzelebilir mi? Ne olur sizce? Başlaka değişmez. Evet, evet. Başlaka değişmez. Başlaka değişmez. İndi aşağı iyidir. düzelemez 20 sene pul düzelmez. Ben bildi bileli böyle gidiyor Ben artık yandı. Bu yaşı Ben yani. Ne yapar dedin? Evet. De iyice hani. <gülüyor> Hepsi sattı. Evet. Şeker paprikamız evet. geçti. Zutlu. Ne bileyim, indi yok ama. Çok değerli. <gülüyor> <gülüyor> Onların tekrar yerine koymak için bayağı, Abi, zaman, bayağı lazım. zaman lazım. lazım, Bir olsun. lazım kim gelsin, gelsin. Hmm. Yani ama de ama bir işte onun içinde onun içinde bir değişim gerekiyor değil mi? Bir Aynen öyle. Tamam. İnşallah el birlik işte hepimiz üzerimize düşeni yapacağız. Bakalım ama önemli olan işte zenginleri değil artık fakirleri ezilenleri kayıracak bir dönem gelmesi lazım değil mi? Evet, herkesin bir nefes alması lazım. Zengini de kayırırız, tarakçı da kayırırız. Zengin olmak o zaman, Zengin ayakta tutan bu memleketi tamam. zengindir. Ama hep Çok hep uçurarak. zenginleri kayırmayacaksın değil mi? Hayır, hep zenginleri kayırmayacaksın. Şimdi zümcüler de burada da söyleyeyim. Söyle, söyle. Söyle. Yani kaç lira olmuş? Onlar kaç lira olmuş ama alırken onlar da düşürüyor fiyatı. Getiriyor ya piyasaya 3,50'ye getirdiler, Ömer burdistı getir. zaten. Tamam. <gülüyor> Üzümü de bucuza alıyorlar. Bucuza alıyorlar. 5 lira yapmıyor bizim bizim. Evet. Doğru değil mi? Doğru. 100 lira bi yeme 150'leri almış daha çapa satıyorum. Hı. Ben daha bir geldi ya. Dönülmüyor dünyada. Neden böyle? Hı. Evet. Tabii. Her, herkes hakkını almalı, değil mi? Evet. Herkes bir hak türü ettiği türü kadar, türü kadar türü kazanmalı. Türü hı. Neden hı. Neden 13 lira olan bir mazot neden koyduk? Yani en şey yapacağımız şey mazot düşmesi lazım. bir, tüpler düşmesi lazım. İki. Ya yani şey yerine sahisin bizim istediğimiz olan. Biz şey böyle istemiyoruz yani. Yerine sahisin yeter ki. Biz bunu almaz istemiyoruz yani. Hmm. Yani ben yerini görece mi? Göremiyorum yani. Bir <gülüyor> saat ne olacağını bilemiyorum yani, yani. Peki düzelir mi? Nasıl düzelir sence? Düzelmesini umuyoruz. Umuyoruz, bekliyoruz. İnşallah. Evet, evet. Kim düzeltecek? Aslında bizler düzeltmeliyiz. Evet. Değil mi? Düzeltmemiz lazım. Hı hı. Onun için ne yapmak lazım? Yani yönümüzü bulmak lazım. Yönümüzü bulmak lazım Ülkeyi yönetenler yanlış yaptığı zaman sen yanlış yapıyorsun diye yüksek sesle söylemek lazım değil mi? Evet. Bazı hı. yerde söylemek lazım. Hı hı. Sesimizi Dö çıkarmak lazım. Aynen. O döviz dediğin şeyleri paraların değerini ben artırıp indirmiyorum. Sen artırıp indiriyorsun demek lazım değil mi? Onlar için bir şey fark etmiyor ama bizim bizim hayatımız zorlaşıyor. Hı hı. Geçim sıkıntımız zorlaşıyor. Hı hı. Peki... çocuklarımızı yani istediğimiz şekilde hiçbir şey alamıyoruz. Hı hı. Yani markete gittiğimizde cebimizdeki paraya bakıyoruz sadece. Hı hı. Mesela çocuklar çikolata seviyor mu? diyorlar En son ne zaman aldın onları çikolata? Uzun zaman oldu. Uzun zaman oldu. Evet. Yani işe geldiğimiz için pazarı da çıkamıyoruz. Kış zaten şey olmuyor, iş olmuyor hı hı. fazla. Hı hı. Eşim de yağmur, kar yağdığı zaman o da kesime gidemiyor. Yani Hayatınız zorlaşıyor daha çok. Evet. Peki bu şu anda ülkeyi yönetenler e, değişse bir şeyler değişir mi? Mesela İnşallah. memlekette şu anda Türkiye'deki her şeyin şeyi sahibi Tayyip gözüküyor değil mi? Her şeyi ben biliyorum diyor. Ama e, millette millet de pek halinden memnun değil gibi gözüküyor. E, bu durumda hani acaba bir seçim olsa, bir hükümet değişikliği olsa bir çare olur mu sence? İnşallah.